Şimdi hatırlarsanız daha önceki yayınlarda bir davette bulunmuştum uzay çağında yolculuk ekliğine gelin dedim bizim Twitch kanalında bu Kerbal Space ya da Kerbal Space nasıl artık telaffuz ederseniz bu oyunu bir oynayalım şu roketlerimizi uzaya bir gönderelim malum işte milli uzay programı açıklanmış hali hazırda bir planımız programımız var biz bunu bir simülasyonda yapalım bakalım oluyor mu? olursa gerçeğini de yaparız dedim ve sağ olsunlar beni kırmadılar. O zaman aya yumuşak iniş ve çarpışma yapıyoruz. Zaten programlar arasında bu vardı uzay programlar. Önce bir çarpma ya da bir yörüngeye girme, daha sonra sert iniş. Biz yumuşağanda deneyeceğiz. O bayrağımız burası neresi abi? Aa burası bizim araş, araç araç birleştirme binamız. Burada tüm roketlerimiz tamam. burada yapıyoruz. Zaten direkt karşımıza da flat rampamız. Oyunu bir anlatın. Hiç bilmeyenler vardır. Bu ne oyunu abi? Biz konuşuyoruz abi. Anlatın bak başlayın. Öncelikle he, hepimiz e, yani internette ya da ya canlı olarak gördünüz bilmiyorum ama ya bir roket fırlatışı görmüşsünüzdür. Ya bu roket fırlatıcı şimdi arka planı var, inşa kısmı var. Bu oyunda bu inşa kısmını ya, tamamen yapıyoruz yani. Roketi yapıyoruz ve fırlatıyoruz. Hatta kendimiz görevler, görevler de tasarlayabiliyoruz. Ya bu görevleri yeah. hem tasarlayıp hem fırlatıp hem de ya, yapıyoruz. Bir simülasyon yeah. yani Aynen, simülasyon ve gerçeğe cidden çok yakın bir oyun abi. Hani bütün ufak parçalarına kadar takıyorsun. Fırlatırken bütün yörüngele, yörüngeleme işlemlerini yapıyorsun. En ufak detayına kadar hani gerçeğe en yakın oyun diyebiliriz. Kerbal Space programı için. O zaman biz başlayalım yavaştan iş inşa ya inşaaya başlayalım. Öncelikle e, konumuz şu. Milli Uzay Programı demiştik ya. E, Milli Uzay Programında iki tane iki farklı ay görevimiz var işte. Birisi çarpışma görevi, impactor dediğimiz çarpıştırma görevi. Diğeri de bir yumuşak iniş görevi. Biz ilk öncelikle e, impactor görevini yapacağız. E, evet. Şimdi Öncelikle şey yapalım. E, Impactörümüz yani çarpışan açımızı ara, yapalım. Hibrit motorlu olacağı için tabi hibrit yok oyunda biz de biraz şey yapacağız. Benzeteceğiz hafiften. Hibrit motor dediğim şey bizim sıvı ve katı yakıtın bir arada kullanıldığı motorlardır. Üstte bir sıvı yakıt tankımız olunur. Altta da bir e, katı yakıt e, nasıl diyelim katı yakıtın yanında tıpkı katı yakıt bulunur. E, katı yakıtlı motorlarda olduğu gibi bir hazne bulunur. Sıvı yakıt katı yakıtın bulunduğu hazne aktarılır ve orada bir ateşleme sistemi gerçekleştirerek bir yanma gerçekleştirir. Katı yakıtlara göre çok daha güvenli bir sistemdir ve sıvıya göre de çok daha ucuz bir sistemdir. Aslında bakıldığı zaman tam bizim ülkemizin motoru diyebiliriz çünkü yani biz öyle çok büyük patlamalara şey yapamayız. Kaldıracak bir bütçemiz de yok. Hem de ucuz bir motor. parakin kullanılıyor bu motorda dedik. Şu iyidir o zaman ya. <gülüyor> Ama şey var ya gaz yönetörü var. Çıkışı var ya. Aa, evet. evet. Bakalım e, ne kullanıyoruz biz ne kullanırız O zaman şunu kullanalım. Ne dersin? O çıkış ile benziyor. Küçük, aynen küçük bir nozülümüz de var. İyidir. Evet şu anda şey yapıyoruz işte. Ay hem hem aynı ayın yörüngesine gireceğimiz de ateşleyeceğimiz kısım hem de çarpıştıracağımız kısım da burası. Şimdi tabii ki de sadece şey olmayacak e, bu kısımda öyle. Ee, yakıt tankı ile motor olmayacak. Uçuş bilgisayarımız olacak. Sonrasında üzerinde e, veri almak için antenlerimiz yani antenimiz diyebiliriz. Şöyle bir antenimiz olsun. Sonrasında e, elektrik gerçi, elektriği mesela nasıl sağlarlar bu görevde? Güneş paneli kurarlar, yaparlar herhalde. Güneş paneli diyebiliriz. Ya. Aslında program çok yeni açıklandı. Büyük ihtimal bunlara yeni yeni kendileri karar veriyorlardı. Hani daha karar verilmemiş bile olabilir. Ee, biz açıklanan kadarıyla, biz işte yorumluyor, tahmin edip ona göre yapıyoruz bu aracı. <gülüyor> ne yapalım, güneş paneli yapalım, yakıt hücresi mi yapalım? Gerçi yok, yakıt hücresi olmaz. Artıcı bize gitmez mi? Güneş paneli o zaman, tek o ok kalıyor. Güneş paneli, güneş paneli. Ee, araç için evet, Serdar iki ton dedi ama iki tondan muhtemelen çok daha fazla olacak araç. Güneş panelimiz böyle, panelimiz böyle olsun. Sonrasında belli veri elde edebileceğimiz bilimsel araçlar. Çoğunlukta biz bu görevde bir işte yürüngeleme için 2008 için bir bilgi tecrübe deneyeceğiz. Onun için bir veri toplayıp bunu aktarmamız gerekecek. Aktarmak için gerekli anteni koyduk. Şunları şu anda şu anda veri ölçecek sistemleri. Basınç ölçerimiz olsun. Şöyle bir tane mesela koyalım. Hatta çarpışırken belki tam çarpışırken bir yere de aktarırız. Sonrasında evet, şey deneyebiliriz. RCS deneyelim. Böyle RCS deneme olsun böyle küçük bir tane. iki tane. Sonuçta teknoloji deniyoruz. RCS yeah. dediğimizde bu. Şimdi Delta 1 tamamdır. Ama önemli bir şey unuttuk. Ne biliyor musun? Semboller, şeyler, logolar. Hmm. Ya biraz da acaba şu araçta olsun dediğiniz şeyler var mı? Bu program sonuçta biz tasarlamayacağız belki ama şu aynen. an biz tasarlıyoruz. Şu an bu program mühendisleri biziz. Yani şu araca şunu da koysak dediğiniz bir şey var mı? Aya gidecek bu. Aya çarpacak araca. Hani şunu da koysak güzel olur dediğiniz bir şey var mı? Gelin koyalım. Aynen aynen. Öyle şey yapıyor yani din yani dikiz. Dizaynız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam delta V koyalım. Roket ro koyalım bir tane. E, Logoları nasıl? Logu unuttun gelecek gün logo sıl. Onlar diğer yüzeye, onlar diğer yüzeye. Onlar diğerize, onları ay ayarladım hepsini Abi hiç merak etme. Ha, daha bir şey yok ha. Ah bir de tua, bir de tua yapacağız. Bu da hangisi olur? Kırmızı tua olur. Kırmızı güzel güzel. Heh, şimdi logo da logo vardı benim çok hoşuma gitti. Hani ee, o Aha. ay olsun. Yani ne çok şey. Kompleksini çok sade böyle güzel bir logo. Nasıl form gibi? Ben çok beğendim ya, çok güzel değil mi? Gelecek benim de. Bir de bizim logomuz. Bu sığmıyor. Tamdır. Ee, selektörlük koyalım demişler, uzunlar. Koyabiliriz. Tabii. Koyabiliriz. Art e falan denk gelirsek bir çıkınca yollan dememiz lazım. <gülüyor> Tamamdır. Delta B, e, bayrağımız, Delta V roket ve ve Turaloğumuz hazır. Bir de aynı selektör istediniz madem bir de selektör koyalım yukarıya. <gülüyor> Şöyle yapabiliriz. Aynen. Bunu açıp böyle blink diyebiliriz. Artık kırmızı mı blinkleriz. Neyse. Hazır burası. Impacter'ımız hazır. O zaman şimdi evet. neyle fırlatıyoruz şimdi? Evet, rokete karar verdik mi? Son olarak bir gün hangi roket olduğunu, Genel olarak Falcon istediler ama yine de son bir soralım. Son karara göre hangi roketle fırlatalım arkadaşlar bu aracımızı? Bu programı gerçeğe bağlarsak, biraz da oyunlar gerçekten konuşursak büyük ihtimalle en büyük en büyük sorunlardan biri şey olacak. Delta V'nin şu anda üzerinde çalıştığı motorlar işte parafin ve smoke üzerine. Bu Sva Oxygen'in içinde, yük kaplaması içinde bu e, uyduların taşındığı yerde işte doldurabilmemiz gerekecek ve bu cidden şu an için büyük problem. Çünkü bunu bize sağlayacak bir firma lazım. İşte SpaceX'e fırlatıyoruz, Falcon 9'un işte o yük kaplamasının içinde bizim yakıt doldurabiliyor olmamız lazım. Buna bize sağlayabiliyor olmaları lazım. Yeni şu an Falcon 9, Falcon Air, Starship ve Vulcan var. Yani seç be seçin beğenin alın yani şey diyorum ya Falcon evinin sen yan aşamalarını işte Booster'ları indireceksen ee, şey yapabiliriz Falcon gibi seçebiliriz bence onun için ya diğer gerekli modlar ya modlar yok şey için itici yerindirmek için olsun yine de Falcon evi kullanalım bayağı fırlatmasını evet. da görmüyoruz Heh, güzel olur tamam da o zaman ayarlayayım O bir saniye Falcon evi tamam Falcon evi yaparız o zaman ee, Vulk'un evi var mı demişler. <gülüyor> <Y> yapabiliriz. <gülüyor> yani Gerçekten yani. yok belki ama biz yapabiliriz yani. Hani KSV'den ya tayar oyun... tek hayal gücümüz. Youtube'da açıyorsun bakıyorsun neler neler yapanlar var. Hani dediğim gibi izlemesi güzel. Oyun. Benim için izlemesi güzel bu oyun. Oynaması değil. <gülüyor> keşke keşke SN9 olsa demiş bir arkadaş. Biz bu arada şey yaptık. SM9'un içinden sonra bu belli flop hareketini bu oyunda yaptık. Ve başardık hatta. Üst üste iki laf falan yaptık. Ay ey. Güzel oldu cidden ya. Aman aman. Şimdi Falk'ın evi yapıyorsak Heh, tut Heh tut, tutturucular hazır. Tamam. Tamamdır. Şimdi bunları bir yukarı çekelim. Hemen motor bembelerinde takalım. O 27 Merlin motorun. Yakınlarda evet. da gerçi bir fırlatması var Falcon evi. Hayır, bu evet. sene aslında yani bu sene Falcon evi fırlatmaları bakın fırlatmaları göreceğiz gibi. Hı hı. Ya bu sene bir iki tane var yani ya en az bir iki tane var yani iki tane Falcon evi görecez gibi. Ya. Yani hatta yani o görevlerden biri USSF44 diye bir görev. Yani bu görevde ya merkez aşama yani şu ortadaki kısım inmeyecek sadece yan aşamalara inecek. Yani yan niticiler inecek onlar da drone gemilerine inecek. İki farklı drone gemisine inecekler. Bu da heyecan verici bir şey bir yandan. İlk defa böyle bir şey olmuş ol olacak. Normalde herkes hani inişlerini görmüştür ikisinin beraber karaya. Aynen. Ama ikisinin beraber iki işte gemiye beraber iki drone gemisine beraberinişi birik olacak. Kesinlikle. Değil, muhtemelen zaten cıtasız bir interaction ve Of course I still love you. Of course, aynen o ikisini yiyecek. Yani cidden acayip güzel bir görüntü çıkabilir ortaya. Mesela iki fark iki drone gemi de birbirine bakıyor böyle, İkisinin inişini gösteriyor. Güzel bir görüntü çıkabilir ortaya. Tabii olur mu bu? Kesin medesum. Tamam. Aynen yani kesinler tabii ki de. Sonuçta onlarda şey de var yani drone gemilerde, gemilerde ne derler, zaten kaydediyorlar. Sadece sinyali bize gel, geç gidiyor. Şey sinyali gidip git gel yapıyor. Alpha Predator'dan bir soru var Emira e. İşte Impactor'da yakıt nasıl korunacak dediniz bulimunda sıvı O2 ve H2, işte hidrojen ve oksijen kullanacak, korumada altın kaplamaları ile yapılıyor. Biz de böyle bir şey yapabilir miyiz demiş. Bu size gibi. Altın kaplamalar yapılıyor. Yani şöyle aslında yakıtın korunamasından bahsedelim biraz bilmeyen arkadaşlar için. Ee, biz uzayın soğukluğu aslında derecesi, uzayın ısısı eksi 270 derece arkadaşlar ama bu güneş görmeyen yüzde. Yani siz her, uzayda herhangi bir madde olmadığı için işte güneş gördüğünüz anda yüzeyleriniz çok... Ee, ısınmaya başlıyor. Cidden çok yüksek derecelere oluşuyor. Yani bu durumda da bizim hepinizin artık yayınlardan bildiği venting dediğimiz durumu oluşuyor. Nedir bu venting? İşte yakıt tanklarımızdaki yakıt ısınıyor. Ee, daha sonrasında yakıtlar şey oluyor. Isındığı için genleşiyor ve bizim yakıt tankımızın içinde bir basınç oluşmaya başlıyor. Bu basınç bizim yakıt tankımızı patlatabilir. Bu yüzden de biz bu yakıtı dışarı salıyoruz. Yani dışarı sardığımızda bu yakıtı direkt kaybediyoruz. Yakıt gitti demek. Yani bu durumda yakıtı kaybetmemiz. Kötü bir durum. Hani ısındığı zamanlar. Bunun için aracı ısıdan korumamız lazım. İşte bunun alfanın dediği gibi e, altın kaplamalar belki kullanılabilir. E, belki yakıt değişikliği olabilir. İşte e, sıvı oksijen değil de zaten diğeri. Hibrit motorda biri sadece kat, e, sıvı biri katı şeklinde. E, sıvı olan kısımdaki e, sayı oksijenlik yani çok düşük sıcaklıklarda bulunan bir yakıt değil de işte N2O4 gibi normal yakıtlarla bulunabilir. Uzayda işte genleşip e, roketten bırakmamız gerekmeyecek yakıtlar kullanılabilir belki. Ya da deniz gibi bir kaplamalar yoluna, yalıtım yoluna tercih edilebilir. Bunu zaman gösterecek ama Delta'ya baktığımız zaman Delta şu an halihazırda hazırda. Yani sıvı oksijen üstüne çalışıyor Delta V firması. Yani bunu yakıtı değiştirmek ister mi? Şu an net belli olduğunu bile düşünmüyorum. 6 aydır çalışıyorlar sadece bu projesine. Aynen öyle. Yani göreceğiz, ilerleyen zamanlarda göreceğiz e, neler olduğunu. E, projede, daha doğrusu ne tür gelişmeler olduğunu. Hı hı, bunu böyle yaptık. Birazdan... Daha... Tam, çok büyüdü. Çok oldu. Çok oldu, tamam. Bayrak da oldu buraya. E, Türksat yayını da görmüşsünüzdür, Türksat uçuşunda. Fairlink çok güzeldi bence. E, o fairlink de görmek bir an... Fazla ...beklemiyorduk değil. çünkü hepimiz. Benim çok hoşuma gitmişti. Güzeldi ya, çok güzeldi cidden. İşte oldu. Bu ikinci aşama. Bu bir üstünde. Şu anda bizim loketimizin indirme işlemini yapıyordu Hakan. Eklenin. Aynen burası önemli bir iş çünkü burayı eğer düzgün yapmazsak e, ya mesela, ateş, mesela bir motoru ateşleyeceğimize ayırabiliriz ya da çok daha farklı şeyler olabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi öncelikle bizim ilk ateşleyeceğimiz kısım yöneticiler sonrasında ise merkez kademe merkez aşama acaba hangisi bizim şeyimiz şu an ee, motor ha, olayıncısı ha, tamam anladım tamam itkimizi e, 80 yapalım Sek 80 buçuk hatta hadi şunlar nasıl kim bulmuş bunlar pardon tamamdır bunlar da yüzde yüzde kalacak Böylelikle merkez merkez aşamanın yakıtı çok daha sonra bitecek soldakilerden, sol ve sağdakilerden pardon. Ama bir şeyimiz yok, e, deployerimiz yok. Bu parçamızda e, yükümüzü bıra bırakacak olan parça. Deployer, ayırıcı. Aynı. Bunu yani şimdi göre profilimiz şöyle olacak. E, yükümüzü aya götürmek istiyoruz kolay bir şekilde. Merlin, e, Merlin motorunu, daha doğrusu ikinci, doğrusu yani Falcon evinin ikinci aşamasını e, çıkarabileceğimiz en yüksek görünge çıkaracağız. Böylelikle çok daha kolay bir şekilde aya ulaşacak e, hibrit yakıtlı e, çarpacağız. O zaman tamdır. Şimdi hemen şuraya koyalım aracımıza. Flatman rampasına koy, flatman değil, pardon, şey, tutucusuna koyalım. Evet. Şimdi Falcon'la gönderiyoruz değil mi gençler? Aynen Falcon'la Falcon göndereceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Bunun nereye kadar gidebileceğini biliyor muyuz mesela? Hangi gezegene kadar? Abi Mars'a ya yani hiç hiçbir şey, şeyini indirmeden 16 ton gö gönderebiliyor. Hatta ilerisinde gönderebiliyor. Şimdi NASA'nın bir şey görevi var. Ee, Jüpiter'in e, Europa uydusuna göndereceği bir görev var. Europa Clipper diye. Evet. Onun için düşünülüyor bu şey Falcon'ı ama tek başına gönderemiyor. Bir tane de Üste bir tane fazladan aşama ihtiyacı var böyle katıya kıtla. Bir soru var. Şu ne demek bilmiyorum SLS. SLS ile fırlatabiliyor muyuz? Bu arada fırlatabiliyor muyuz da bile? Ha? Bu NASA'nın bir roketi. Ha tamam. bir roket. Fırlatabiliyor muyuz onunla da? Bir sonraki onu yaparız o modu. Ya bir sonraki şöyle yapacağız. İniş aracını biz kendi roketimizle fırlatacağımız için direkt şey yani. Türkiye'nin kendi tasarladığı bir roketle fırlatılacak. O yüzden biz de şey. Ha kendi roketimiz olacak tamam Bu da Aynen aynen. Aynen. O konsept bir, ro bir roket vardı işte, e etkinlikte olan, ona benzer bir şey yapacağız. Güzel, tamamdır. Falk'ın evi hazır.